Hatırla Verilmiş Sözümüz Vardı Neredeydin Kim Bilir Olarsa O an. Gözlerim Durmadan Seni Aradım Gözlerim durmadan seni aradım, saat on vurdu. Kana, gönül yoldaşını delice ara Küllenmiş bir ateş yeni de Yeni verdiğin ikrarın baktı gözlerin bendeki gözüne baktı kalbimden iki vurdu zaman kalbimden kalbine bir özlem aktı suts Delice arar Küllenmiş bir ateş Yeniden yana Sat on iki bir ateş yeniden yanar. Saat on ikiyi vurdu zaman. Sa.